Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar geçtiğimiz ay Boğa burcunda meydana gelen Uranüs Kuzey düğümü kavuşumu bu ay Mars'ın değişik etmesiyle beraber çok daha yoğun bir şekilde etkisini sürdürmeye devam edecek. Siz bu etkiyi özellikle sağlığınız, gündelik hayatınız, iş hayatınız ve günlük mücadele etmiş olduğunuz alanlarda deneyimlediğiniz bir düzen değişimi bir rutin değişimi, belki bir iş değişimi veyahut sağlığınızla alakalı beklenmedik gelişen bir durum veyahut kararlarla alakalı bu etkileri deneyimlediniz ve Ağustos ayının ortasına kadar da deneyimlemeye devam edeceksiniz. Bakalım Ağustos ayında sizlere neler bekliyor? Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bunun yanı sıra beni instagram adresinden takip edebilir videoyu şimdiden beğene tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim Ağustos ayı gündemine. 2 Ağustos'ta Mars Uranüs kavuşumu var. 18 derece boğa burcunda meydana gelecek. Bu kavuşum sizin 6. elinizde. Aslında biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Temmuz sonunda meydana gelen o büyük kavuşumun çok daha yoğunlaştığı bir süreçten bahsediyoruz. Burada özellikle aniden bir iş değişimi bir düzen değişimi. Veyahut sağlığınızla alakalı alınacak kararlar noktasında çok kadersel süreçler yaşayabilirsiniz. İş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle belki bir takım tartışmalar, sorunlar, problemler de çıkabilir ve bu durumda sizi yeni bir düzene geçme noktasında tetikleyebilir gözüküyor. 4 Ağustos tarihine geldiğimizde Merkür'ün Başak Burcu geçişi başlayacak. Merkür'ün Başak Burcu geçişiyle beraber biraz daha kariyerinize, geleceğinize, yeni iş bağlantılarına, Özellikle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, daha iyi ifade edeceğiniz belki yeni kariyer olanaklarına odaklanacağınız bir süreç başlayacaktır. 7 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Mars-Satürn karesi kesinleşecek. Mars 22 derece boğa burcundayken Satürn 22 derece kova burcunda bulunacak. Bu etkileşim özellikle sizin haritanızda 3. ev ve 6. evde etkili olacağı için Yine aslında e, mental olarak kendinizi yormamanız gereken bir süreç. Bir taraftan belki yeni yerler keşfetmek istiyorsunuz, belki yeni bir yerde çalışmak istiyorsunuz, onlarla alakalı görüşmeler yapıyorsunuz. Çok aktifsiniz özellikle bunu söyleyebilirim ama e, belki stabil bir işiniz var, belki garanti bir mesleğiniz var, belki bir düzeniniz var. Hani sizi çok hoşnut etmese de e, bir düzen içerisinde ilerliyorsunuz. İşte bu düzeni bozmalı mıyım, e, bu düzende devam etmeli miyim gibi... E, i̇kilemler içerisinde kalabileceğiniz bir e, etkileşim aslında Mars Satürn karesi. 9 Ağustos'a geldiğimizde ise Venüs Pluto karşıtlığı aktif. Venüs 26 derece yengeç burcundayken da 26 derece oğlak burcunda bulunmakta. Bu etkileşim özellikle parasal konularda e, bir ikilemde olacağınızı gösteriyor. E, esasında... Daha çok kazanmak istiyor olabilirsiniz çünkü belki bir takım keyifli harcamalar yapmış olabilirsiniz veya bir yerden elinizde bir para geçmiş olabilir ve bunu çok doğru bir şekilde değerlendirememiş olabilirsiniz. Bunlarla alakalı ben ne kadar kazanıyorum ben ne kadar değerliyim kim benim yanında ne kadar destek bana olan destek benim için yeterli mi değil mi gibi çelişkiler arasında kaldığınız bir süreç olabilir ama Yine de harcamalar noktasında özellikle bu tarihlerde dikkatli olmakta fayda olacaktır. 11 Ağustos'a geldiğimizde ise Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Bu durum özellikle ani gelişebilecek durumlar ve bizim kendi kimliğimizi ve benliğimizi ortaya koyarken biraz daha ekstrem, biraz daha marjinal, biraz daha beklenilenden farklı bir yaklaşım sergileyeceğimizi gösterir. Güneş 18 derece Aslan Burcu'ndayken, Uranüs 18 derece boğa burcuna. Aslında yine o muhteşem kavuşma atıfta bulunan görünümler bunlar. Ee, bu noktada yine 6. ev ve bununla beraber 9. evin çalıştığını görüyoruz. Demek ki belki biraz uzaklaşmak, çevre değiştirmek, belki şehir değiştirmek istiyorsunuz. Yani sadece sektör değiştirmek, iş değiştirmek size yetmeyebilir. Biraz daha farklı işler, biraz daha farklı bakış açıları, biraz daha farklı dünyalar keşfetmek istiyorsunuz ama e, bir taraftan da Bunlara engel olan durumlar var gibi. bunlarla alakalı çelişkiler sizi biraz yorabilir. Çevrenizden duyduklarınız, belki ebeveynlerle alakalı konular, belki hayatınızdaki eril figürlerle alakalı konular siz biraz yorabilir. Bir dinlenme, bir seyahat ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz sevgili Yay burçlarım. 12 Ağustos tarihine geldiğimizde Kova burcunda bir dolunay var. 19 derece Kova burcunda bir dolunay yaşayacağız ki yine Güneş Uranüs karısına aynı zamanda ee, Kuzey Ay Düğümü kavuşumuna atırta bulunuyor bu dolunayda. Dolayısıyla biraz sert bir dolunay. Aslında Temmuz sonundan beri uğraşa geldiğimiz gündemlerin artık bir dışa vurumu, bir sonucu, bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Kova Burcu sizin haritanızın 3. evini yönetmekte. Çok önemli bir haber alabilirsiniz sevgili yay burçları. Çok önemli bir karar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı bir gündem ortaya çıkabilir. Bir anlaşma, bir sözleşme, bir araç alımı satımı e, konuları ya, ya da bir fikir değişikliği e, söz konusu olabilir. Özellikle bu sıkışmış, hissetmiş olduğunuz alanlardan artık çıkmak adına belki de farklı bir vizyon, farklı bir yön, farklı bir karar önemli olacaktır. Yakın içerinizin sözleri bu dönemde özellikle üzerinizde çok büyük tesire sahip olacak gibi de gözükmekte. 15 ila e, 18 Ağustos arası çok keyifli zamanlar. Aslında Ağustos ayının bence en keyifli dönemleri diyebiliriz. E, bu dönemde e, öncelikle Mars ve Pürüt arasında bir üçgen açımız var. Akabinde Merkür ve Uranüs arasında yine bir üçgen açı ve son olarak Venüs ve Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Bu noktada özellikle parasal anlamda belki sizi tatmin etmeyen işler varsa bunlarla alakalı değişiklik adına daha cesur olabilirsiniz. Veya e, mevcut işinizde sizi bu yönde tatmin edecek değişimler e, ortaya çıkabilir. Bununla beraber kariyer değişikliği için meslek değişikliği için ya da e, o alınması gereken karar ve düzen değişikliği hangi alandaysa bunlara farklı bir çözüm yolu bir de hani olayı farklı bir yönden değerlendirmek bir de A seçeneğinin dışında B seçeneğinin de olduğunu fark etmek gibi temalar ön plana çıkacaktır. Yani e, 15 ila 18 Ağustos arasında bu şansları bu güzel destekleyici görünümleri değerlendirebilirsiniz. 20 Ağustos tarihine geldiğimizde Mars'ın İkizler Burcu transiti başlıyor. Mars'ın İkizler Burcu transiti bu sene çok önemli bir transit. Çünkü Mars yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda kalacak sevgili yay burçları. Ve özellikle İkizler temasında bir gerilim, bir hararetlenme durumu da Mars'ın İkizler Burcu sürecinde hayatımıza dahil olacak. Siz bu etkiyi 7. evinizde yaşayacaksınız. İkili ilişkiler, ortaklıklar. Açık düşmanlıklar, kontratlar, sözleşmeler ve danışmanlıklar alanınızda. Demek ki bu dönemde özellikle yıl sonuna kadar ikili ilişkiler noktasında biraz dikkatli olmanız gerekecek sevgili yer burçları. Eğer evliyseniz, ortağınız varsa, partneriniz varsa onun her zamankinden daha agresif, daha öfkeli, daha dürtüsel tavırlarıyla muhatap olabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizde bir ortaklık kurmak veyahut bir ortaklığı sonlandırmak adına... Çok hızlı olmak isteyebilirsiniz yani tamam bitsin tamam başlayalım şeklinde çok fazla önünü ardını düşünmeden ani kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. E, bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Yedinci ev aynı zamanda açık düşmanlıklar evi olduğu için e, bazı düşmanlıklarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı tartışmalı ortamlarda kendinizi bulabilir. O ortama bir şekilde çekildiğinizi düşüneceğiniz deneyimlerde yaşayabilirsiniz gibi gözükmekte. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yıl sonuna kadar biraz dişinizi sıkmanız gerekecek sevgili yaylar. 23 Ağustos tarihine geldiğimizde Merkür-Plüto üçgeni var. Merkür 26 derece başak burcundayken Plüto'da 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Buradaki etkileşim özellikle 2. ev ve 10. ev kapsamında olduğu için kariyer hayatınız, mesleğiniz, kazançlarınız, bu alandaki güçlü kararlar ve dönüşümler noktasında da pozitif şekilde çalışacaktır. Yani zam veya terfi talebiniz varsa bu dönemlere de denk getirebilirsiniz sevgili yay burçları. 23 Ağustos tarihine geldiğimizde ise 23 Ağustos'ta güneşin başak Burcu geçişi özellikle tabii güneşin tepe noktanıza gelmesiyle beraber biraz daha radikal karar alacağınız, biraz daha insanların dikkatini çekeceğiniz, göz önünde olacağınız. Geleceğinize dair inisiyatif almaya başlayacağınız bir dönemi başlatacak bir aylık süreç bu şekilde ilerleyecektir. Ve 26 Ağustos'ta Merkür'ün terazi burcu geçişi özellikle biraz daha sosyalleşmeye ihtiyaç duyacağınız. Yine kariyerde yükselmek, hayallerinizi gerçekleştirmek, kariyer gelirlerinizi artırmak, zammı, terfi beklentisini konuşmak adına etkileri özellikle Ağustos sonu ve Eylül başında çalıştırıyor olacaktır. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay ve sizin haritanızın 10. evinde tepe noktasında. Demek ki artık önemli kararlar alıyorsunuz ay sonunda sevgili yay burçları. Kariyerinizle alakalı olabilir, geleceğinizle alakalı olabilir, medeni durumunuzla alakalı olabilir. İnsanların e, sizin ağzınızdan çıkacak bir cümleye baktığı süreçlerde artık siz de kendi hayatınızla alakalı Önemli kararlar alma eğiliminde olacaksınız bu sıkıntılı süreçlerden sonra. Ay sonuna geldiğimizde ise 28 Ağustos tarihinde Venüs Satürn karemiz var. Venüs 20 derece Aslan Burcu'nda. Satürn 20 derece kova burcunda bulunacak. Venüs Satürn karesi tabii ki aslında özellikle bize ikili ilişkiler alanındaki o sıcaklığın azalması, parasal konularda e, tutumlu davranma ihtiyacı, kısıtlı bütçe olanaklarıyla alakalı biraz zorlayacak olsa da siz bu noktada özellikle yakın çevrenizden e, bir takım engellemeler yiyebilirsiniz, blokajlar yiyebilirsiniz. Yani belki... E, Burada kendinizi doğru ifade edemediğinizi düşünüyorsunuz, doğru iletişim kuramadığınızı düşünüyorsunuz, anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz, anlatamadığınızı düşünüyorsunuz. Yani ben ne söylüyorum, siz ne anlıyorsunuz, ben ne istiyorum, siz ne bekliyorsunuz gibi hani böyle bir varyansın durumları söz konusu olabilir. İletişimde bir takım problemler yaşanabilir özellikle ikili ilişkiler babında sevgili yay burçlarım. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım hazırlı, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için.